Şimdi 27. problemi yapıyoruz. Sorumuz, aşağıdaki denklemlerden hangisi yukarıdaki grafiği vermektedir? Seçeneklere bakmadan önce grafikten neler çıkarabiliriz, bir bakalım. Buradaki y kesişim noktası nedir? Doğrunun denkleminin bu olduğunu söylersek, yani y eşittir, mx artı b'dir. Burada m doğrunun eğimi, b ise y kesişim noktasını gösterir. Öyleyse y kesişimi nedir? X sıfıra eşit olduğunda y de sıfırdır. Böylece bu da sıfıra eşit olacaktır. X sıfıra eşit olduğunda da y de sıfıra eşittir. Bu yüzden y kesişimi sıfırdır. Elimizdeki formüle göre y eşittir mx. Bu formülde m bizim eğimimizi gösteriyor. Şimdi eğimi bulmaya çalışalım. Eğim y değerindeki değişim bölü x değerindeki değişimdir. Öyleyse x 1 artarsa y'yi ne kadar arttırmamız veya azaltmamız gerekir? Grafiğe baktığımızda y 2 artmış. Öyleyse x 1 arttığında y'nin de pozitif yönde 2 birim arttığını söyleyebiliriz. Eğer eğim 2'ye eşitse bu doğrunun denklemi de y 2x'tir. Bu da b seçeneğinde verilmiş. 28. probleme geçelim. Aşağıda verilen noktalardan hangisi 3x artı 6 y eşittir 2 doğrusunda yer almaktadır. Peki, bence bunu çözmenin en iyi yolu verilen noktanın x ve y değerlerini fonksiyona yerleştirip eşitliği sağlıyor mu diye bakmaktır. Burada x 0. y ise 2. Öyleyse bakalım. 3 kere 0 artı 6, çarpı 2 eşittir, 0 artı 12. Bu 2'ye değil, 12'ye eşit. İlk şıkkı eleyebiliriz. Kaçırmayın diye söylüyorum, soruda verilen cevapla elde ettiğim cevabı kıyasladım. İkinci noktayı denkleme koyarsak, 3 çarpı 0 artı 6 çarpı y değeri, yani 6 elde ediyoruz. Bu da 0 artı 36'dır. Yine 2'ye eşit değil. Doğru seçenek bu da olamaz. Peki bu şıkka bakarsak. Buradaki 3 çarpı 1 artı 6 çarpı y, yani eksi 1 bölü 6. Şimdi bakalım, bu 3'e eşittir. 6 çarpı 1 bölü 6 da 1'dir. Ama orada negatifimiz var, bu yüzden eksi 1'dir. Bu da 2'ye eşittir. Bu sefer istediğimiz sonuca ulaştık. 3 çarpı 1 artı 6 çarpı eksi 1 bölü 6, 2'ye eşittir. Öyleyse cevabımız C'dir. 29. problem, sorumuza bakalım. Eğimi 4 alan ve 3 virgül eksi 10 noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Önce y eşittir mx artı b formülümüzü yazalım. Bize eğimin 4 olduğu verilmiş. Böylece doğrunun denkleminin y eşittir 4x artı b yani y kesişimi diyebiliriz. Y kesişim noktasını bulmak için de bize verilen noktayı kullanabiliriz. Bu doğru 3 virgül eksi 10 noktasından geçiyormuş. x 3'e eşit olduğunda y de eksi 10'a eşittir. 4 çarpı x yani 4 çarpı 3 artı b. Denklemin son hali nedir? Eksi 10 eşittir 12 artı b. Denklemin her iki tarafından da 12 çıkarınca eksi 22 buluruz. Kısaca b'yi yalnız bıraktık. Dolayısıyla da doğru denklemimiz y eşittir 4x artı b'dir ki bu da şimdi bulduğumuz eksi 22'dir. 4x eksi 22. da cevabı a şıkkıdır. Bisiklet kiralamak istediğinizde belirtilen saatler için depozito ile birlikte ne kadar ücret ödeyeceğiniz aşağıdaki tabloda verilmiştir. Saat h değeri h. h. Yatay eksende gösteriliyorsa durum bunu çizmeye başlayalım. Yatay eksende saatler yani h var. Ödenecek ücret de dikey eksendedir. Bunu da çizelim. Ücret yani c dikey eksende verilen bilgileri gösteren doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Kısaca, ücreti saatin bir fonksiyonu olarak göstermemizi istiyorlar. Öyleyse bakalım. Burada doğrusal bir artış var. Bunu diğer doğruları çözdüğümüz gibi çözebiliriz. Ancak, y eşittir. mx artı b formülünü sorumuza uyarlayıp yazmak istiyorum. Yani, c eşittir eğim çarpı h, artı b yazabiliriz. x yerine saati, y yerine de ücreti yazarız. Öyleyse eğim nedir? Eğim, ücretteki değişim bölü zamana eşittir. Şimdi bakalım. Eğer saat 3 birim artarsa ücretimiz ne kadar artar? 2'den 5'e geldiğimizde, yani 5 eksi 2 dediğimizde bu bize saatteki değişimi gösterir. Bu delta h'tır. Öyleyse ücret ne kadar değişti? 30 eksi 15. Yani 15 bölü 3. Bu da 5'e eşittir. Eğimi bulduk. Eğim 5'e eşittir. Şimdi y kesişimine bakalım. Denklemi şu şekilde tekrar düzenleyebiliriz. Ücret eşittir eğim, yani 5 çarpı saat artı y kesişimi. B'yi çözmek için noktalardan birini bunun yerine koymalıyız. Önceki videoda yaptığımız gibi. Şimdi bu noktayı yerleştirelim. h 2'ye eşit olduğunda c 15'tir. Öyleyse bu nokta 2,15'tir. Böylece h 2'ye eşit olduğunda c 15'e eşittir. Şimdi b için çözüm bulalım. Böylece 15 eşittir 10 artı b. Her iki taraftan da 10 çıkarınca b neye eşit olur? 5. Bu doğrunun denklemi, ücret eşittir 5 çarpı h artı y kesişim veya c kesişim noktası diyebiliriz, yani artı 5. 5 h artı 5, bu da c seçeneğidir. Eğer bu noktalardan yola çıkarak çözmeyi deneseydik de yine aynı cevabı bulurduk. Tamam, sonraki problem, bunu da silelim. Tamam, x'in doğrusal fonksiyonunda bulunan bazı noktalar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu bir öncekine benziyor. Aşağıdaki denklemlerden hangisi yukarıda verilen noktaların hepsinden geçmektedir? Tekrarlıyorum, aşağıdaki denklemlerden hangisi yukarıda verilen noktaların hepsinden geçmektedir? Öncelikle aynı şeyi yapacağız. Burada aynı ilişki var, y eşittir mx artı b bu bir doğrunun grafiği olacak. Bu eğim, bu da y kesişimi. Bu formül bize denklemimizin doğrusal bir fonksiyon olduğunu söyler. Bu format bir doğrunun fonksiyonunu gösterdiği için de, bunun bir doğru olduğunu hemen söyleyebiliriz. Burada x kare ya da buna benzer bir ifade olmayacak. İlk olarak eğim ile başlayalım. Eğim, y'nin değişimi bölü x'in değişimiydi. Öyleyse bakalım x 1'den 3'e gittiğinde y ne olur? 1'den 7'ye gider. Yani x'teki değişiklik eşittir. 3 eksi 1, yani 2'dir. y'de değişim ne oldu? 7 eksi 1. Bu da eşittir. 6 bölü 2. x 2 değişirse y 6 değişir. Yani eğim 3'tür. Yani bizim doğrumuzun denklemi y eşittir 3x artı y kesişim noktasıdır. Ve şimdi bazı noktaları yerine koyalım. Bunu mesela yerine koyalım. İlk nokta yani 1,1 1 kolay görünüyor. x 1'e eşit olduğunda y 1'e eşittir. Şimdi 1 eşittir 3 artı b. Bu denklemin her iki tarafından da 3 çıkarınca ne buluruz? 1 eksi 3 eşittir eksi 2, 3 eksi 3 sıfırdır. Bu yüzden b eksi 2'dir. Doğru denklemimizde eğim 3'tür ve y kesişim noktası eksi 2'dir. de y eşittir 3x artı b'dir. b ise eksi 2'dir. O zaman cevabımız da c şıkkı olacaktır. 32. soru L doğrusunun denklemi 6x artı 5y eşittir 3'tür. Q doğrusunun denklemi de 5x eksi 6y eşittir 0'dır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi verilen L ve Q doğruları için doğrudur? Şimdi şıklara bakalım. Aynı y kesişim noktası var. Paraleller. Aynı x kesişim noktası var. L ve Q doğruları diktirler. İki doğrunun birbirine dik olduğunu nasıl anlayacağımızı anlatacağım şimdi. İki doğru birbirine dikse, ikisinin eğimlerinin çarpımı her zaman eksi 1'e eşittir. Bu özelliğe bakmamız gerekecek mi bilmiyorum, göreceğiz. Bu tür durumlarda her zaman elimizdeki formüle göre inceleme yapmamız önemlidir. Şimdi bunu yapalım. L doğrusu, 6x artı 5y eşittir 3 olur. Eğer her iki taraftan da 6x çıkarırsak, 5y eşittir eksi 6x artı 3 buluruz. Ve sonra da her iki tarafı 5'e bölersek, y eşittir eksi 6 bölü 5x artı 3 bölü 5 buluruz. Buradaki l doğrusudur. q doğrusunu başka bir renkte yapalım. Q bu durumda 5x eksi 6y eşittir 0 olur. x bu durumda 5x eksi 6y eşittir 0 olur. Şimdi her iki taraftan da 5x çıkaralım. Eksi 6y eşittir eksi 5x elde ederiz. Her iki tarafı da eksi 6 ile bölünce y eşittir eksi 5 bölü eksi 6 buluruz. Bu da 5 bölü 6x'tir. Görünüşe göre D şıkkı cevabımız olacak çünkü bunun eğimi eksi 6 bölü 5. L doğrusunun eğimi. Q doğrusunun eğimi de 5 bölü 6. Bu nokta ezberlemek için iyi bir noktadır. Bu kuralı henüz size ispatlamadım ama eğer bu doğruya dik olan bir doğru isterseniz eğimin tersini alıp eksiyle çarpmanız gerekir. Bunu ters çevirirsek eksi 5 bölü 6 olur ve negatifini alırsak da 5 bölü 6 olur. Bu durumda bu doğrular birbirlerine diktirler. Çünkü eğimlerinin çarpımı eksi 1'i verir. Bu yüzden cevap D olur.